Merhaba arkadaşlar, yeni bir podcast videosuna hoş geldiniz. Bugün konuşacağımız iki konu var. Bunlardan biri Muharrem İnce'nin 5 ay süreyle hapis cezasına çarptırılması. Bir diğeri ise Milli Eğitim Bakanlığı'nın ilkokula giden çocuklara yaptığı Suriye propagandası. Eğer sadece bir konuyu dinlemek istiyorsanız ekranda verilen süreye videoyu atlatabilirsiniz. Şimdi Muharrem İnce'nin ceza almasıyla başlayalım. Mahkeme, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında AKP ve FETÖ terör örgütünün en büyük kumpaslarından biri olan Ergenekon davası sürecinde Silivri'de mahkeme salonunda bir üst temini ittiği gerekçesiyle 5 ay hapis cezasına çarptırdı hapis cezasına çarptırıldığını Twitter hesabından açıklayan İnce 5 ay değil 500 yılda verseniz FETÖ'ye de size de dayanırız dedi şimdi Dilerseniz İnce'nin hapis almasının sebebini kendi ağzından dinleyelim ben geçmiş 10 sene bana 3 yıl hapis cezası istiyor buz gelir tırıs gider devam mücadeleye devam. görevli subay Mustafa Balmay'ın eşini itti geri çekilindir ben de oradaydım dedim ki gözümün önünde bir kadının itilmesine gönlüm razı olmadı o elini kırarım dedim. Arkasındayım. Geri yok. Neyse ki hakkında hükmün açıklanması gereği bırakıldı. Yani hapse gitmeyecek ve 5 yıl içinde suç işlemezse dava düşürülecek. Bu ülkede birileri insanları hapislerle korkutabileceğini sanıyor. Fakat o birilerinin anlaması lazım ki bizim marşımız korkmayla başlıyor. Bu doğrultuda Sayın İnce'nin 5 ay değil 500 yıl da verseniz mücadele bitmez lafına %100 katılıyorum. Biz korkmadan bu ülkeye hak ettiği demokrasiyi ve yönetimi getireceğiz. Hiç şüphe. Olmasın. Şimdi Suriye propagandasına dönelim. Milli Eğitim Bakanlığı daha yaşı 5-6 olan minicik çocukların kafasına Suriyeliler için propaganda yapmaya başlamış. İlkokul hayat bilgisi ders kitabına Suriyeli Vala adındaki kızın Türkiye'ye geçen sene ailesiyle geldiği ve Türkiye'de olmaktan çok mutlu olduğu yazıyor. Tabi eğer bizim için de özel okullar inşa edilseydi, ailemiz bol bol çeşitli sosyal yardımlar alsaydı biz de Türkiye'de olmaktan mutluluk duyardık. Neyse konuya dönelim. İlkokul 1. sınıfa giden bir çocuğun aklını ilim, bilim, ah ilak ile yetiştirmek yerine A Haberimizi propagandalara maruz bırakan bu zihniyeti anlamak mümkün değil. Bir diğer propaganda ise bizim vergilerimizle dönen TRT çocukta yapıldı yapılıyor. Alttan alta çocuklarımıza zorla sığınmacı sevdası işlemeye çalışıyorlar. Ülkelerinde savaş bittiği halde Suriye hükümeti Suriyeliler geri dönsün diye aflar yayınladığı halde kurban bayramında ülkelerini ziyarete gittikleri halde hala ülkelerimizde yaşayıp sorunlara yol açmalarını artık Türk halkı kabul etmiyor. Kendilerini her türlü konuda yerli ve milli ilan eden sahte milliyetçi iktidar her ne kadar bu sorunları görmezden gelmeye çalışıp propagandalar yapsa da halk artık isyanın eşiğinde. Bu sorunu çözüme kavuşturmak yerine çeşitli propagandalar üreten bu hükümet 5-6 yaşındaki çocukların bile beynini yıkamaya cüret eder olmuş durumda. Hoş bir çocuğun karpuz seçer gibi kafasına tık tık vuran çocuk psikolojisi ve sevgisinden ırak bu insanlar siyasi çıkarlar uğruna bunu da yapar. Şaşırmamak lazım.